Eşrafın alimlerin ellerinde Acı öldürülmesi gerek olur Eşrafın alimlerin ellerinde Acı çekip öldürülmesi gerek olur. Üçüncü günde dirilmesi gerekiyor. Üçüncü günde dirilmesi şeyi önceden bildirirdi bu düse e gitmesi gerekir derdi o Şah her şeyi önceden bildirirdi bu düse e gitmesi gerekli derdi o iyi söyledi onun ölmesi dirilmesi gerek ol. onun ölmesi dirilmesi gerek ol. Petros haşa diye baş kaldırdı. Şahda defol şeytan diye haykırdı o. Petros da diye baş kaldırdı. Çok da değil diye uyardım Şahın ölmesi dirilmesi gerek ol Şahın ölmesi dirilmesi gerek ol Yeniden doğmamız için yetkin kabil insan olmamız için kervanım yeniden doğmamız için yetkin kabil insan olmamız için. İsa'nın ölüp dirilmesi gerekiyor. İsa'nın ölüp dirilmesi gerekiyor.